2020 ve Aydın Sultan Eser Atça Mahallesi'ndeyiz evet, ve maalesef. Yağdere Mahallesi köyündeyiz. Yardım. Yaklaşık %60-70 şeyimin olduğu neredeyse 80'e bile olabilir hali <gülüyor> bir incir bahçesi. Konumuz kök uyuzu. Kök uyuzu haliyle ve aynı zamanda çelik mağazı suyları da var beraber. Üreticimiz, incir üreticimiz Sayın e, Halil Duran Beyefendi. Halil abi e, rekor gelişim ürünü geçen sene kullandınız tabandan yaprak gübresi, rekor gübre, yaprak gübresi de üstten bu sene uyguladınız haliyle. Ee, neler oluyor bir anlatır mısınız? Ya, Yaklaşalım şöyle, kamera çok dik, yani uçmayalım şöyle, şunu gösterelim, şuradan. E, bu yaprak, ağaç turumu neydi? Bu ağaç bu kaç ağaç yaşında bir ağaç? Bayağı, bu ağaç kaç yaşında bir ağaçtı? Asırlık ağaçtım. bu yani yaşını bilmiyorum ama, şunu Bayağı gösterelim şunu. Çok kötüydü, bu yakıldı avuç, yıkıldıktan sonra ben bunu kestim. Kestikten sonra üstüne toprak attım, yani dibinden filizle açıkmaya başladım. Dekor gelişimi beğendiniz. Dekor gelişimi beğendiniz. Şu an içeri işte sapsardım, yani kendini geldi yani şu Kendine an. geldi, yani kendini geldi yani. Olur muydu peki böyle normal şartlarda? Normal şartta, tamam, beğenmemiş olsaydım şu an köküne kadar gittim, kökünü söktüm attırdım yani. Yani şu an Tabii. hızlı bir şekilde. Hızlı, şu an aşırı, aşırı kaçıntı gidiyor da hala da gidiyor yani çalışıyor yani. Evet, yani halbuki göbekle. bugün bir fidan dikseydiniz. Ta ya, şimdi sonra, abi, ya. sonra önce yani. Evet. yılda Şöyle önce. bahçemizi çekelim. Şu tarlamızı görüyoruz. Biraz dik kameramanı da kontrol edelim. İstersen elinizden tutayım şöyle ha. Şöyle bahçeyi çekelim. Ha çelik marazı da var burada bu arada. Onu neyse aşağıda gösteririz artık. Ağaçlarda çelik marazı da vardı. Onlar toparlanmış zaten. Onları göstereceğiz. Evet. Yavaş yavaş. Ya bu bu sene diktiğimiz fidan bunlar şu var, bu kefçeler. Bu sene, bu yıl fidanlar. 2020 yılında dikilen. 2020 dikilen fidan. Evet, evet. 2020'de diktiniz. Evet, gelelim böyle. Burası şartları böyle. Evet, burası biraz dik olduğu için. Eyvah. Biraz daha toprak yani Yürüme kolay değil. Bu videoyu iyi izleyin çünkü, bakın görüyorsunuz buralara gelmek kolay olmuyor. Görün, biraz daha dik araz olduğu için ha. burası. evet. Yavaş olalım, acel etmeye gerek yok. Biraz bura ot olduğu için, yeni biçtiğim için buralar ben, çorumladığı için kaygan. Evet, yani yılan var mı senin buralarda? Var var. Çok mu var? Yılan çok burada. Buralarda çok diyorsunuz. Evet. Evet, evet. Serhan dikkat Bulağı kayıyor, çok şey. şey kepçeler katladı bakın, bulağı <gülüyor> taş çok çekti altından. <gülüyor> evet, çok uyuzu konumuz. Yani bu çok kötüydün yani. Bu ağaç yani. Bunu da verdim. Bu da şu an bize çok iyi gaçın dayıp Evet, işte bak, yem yeşili yani yapraklar verildikten sonra. Çekelim şu yaprakları hani evet, be. Şu, şunun ne var? Şu gaçın çok iyi gidiyor dur şu an. Doğrular nasıl şu anda? Şu an doğrular bunu çok iyi, evet. iyi gidiyor. Evet. Şu önce gösterelim şu. Bakın yıkılan dal burada. Evet. Bu yıkılıp mıydı? durdum. Bo, bu... ona duruyor muydu, yıkılıyor mü de yıkılıyor mü de? Ah yıkıldı, yıkıldınım. Bo yıkıldınım. <gülüyor> yıkıldınım. Bunu kestim ben. bu evet. zayıftın. Bu göbeği yıktan sonra bağırsak kendini gelme başlıyor. Bu yıma başlıyor. Evet, kalkıp, kalktı diyeceksin. Yani, yani kalktı yani yukarıda. Evet, çok doğru. güzel. Yavaş yavaş kalktı. Şimdi <gülüyor> burada tabii sadece çelik marazını vesaireyi önlemek değil. Aynı zamanda verim ve kalite için de gördüğünüz gibi. E, hızlı bir ürün. Hızlı evet, yani, yani yeşil yani bu geçen sene sapsardım bu aşağı yani. Evet. Şu an. Demek oluyor ki sadece, Tabii sadece bozuk ağaçları kurtarmak için değil, toparlamak için değil, gerek tabandan gerek yapraktan uygulamalarımızı, evet. ürünlerimizi. Bu buraları çok sardın yani bu şey kullanmış olsan. nasıl sar ediyorsunuz Evet, şuna falan. Şu ağaçlarını çekelim. Şurada bir çelik marazı da gösterelim, buyurun gelin. Burada var mıydı çelik marazı? bunları da varım, bu küçük durdun yani düzaldı yani. Göster bakalım. Şu, şu siyarlığa gitmeye başarılı planlar. Bu evet. Daha büyük Evet. Yani daha bak. Şu an kök dibinden. Bir daha da fazla. Bu kadar yoktu bunda. Evet. Yani bu gübreyi bitirden sonra biraz daha kök aşağı ekti yani. Evet. Ben şimdi size şunu söyleyeceğim. Buralar tabi sulanmayan yerler. Buralar bu yüzden... Tamam. Ürünlerimiz e, özellikle e, verildiği zaman su hissetmez. Zaten taban ürünümüzü rekor gelişim hatta su toprak nemini koruyam üründür. E, yaprak gübremiz de, rekor gübre yaprak gübresini de yapraktan uyguladığımızda kesinlikle ve kesinlikle e, bir ekstra su hissetmez. Hatta su karşı da bir ciddi direns gösterir bunu bilin haline öncelikle. Ve incir ağaçlarımız da e, kullanımla alakalı detayları da ayrıca Diğer videoları bir Mesela şu oldu baba baba şu... oraya gitmeyelim abi gel. Hayır hayır karşıdan şu... bakacağız karşıdan. Şu... Karşıdan görebiliyorsak ama şart. O ağacın dibinde de var. var çok ha. şey yani çıktı yan dibine. On yatır torun. Karşıdan gösterebiliyorsak ha. Bak daha şu yukarıdaki. Evet. Dibinden filizler çıktı yani Dibinden çıktı ekrana yani, çıktı yani. yani. Şartlar böyle yani. Onu da kestirdim Şu ağaçları hep attığımız ağaçlar hem rekor gelişim. Bunu attım, onları attım. Hem yaprak ibresi attızlar. Bunlar daha iyi ağaçlardı. Daha güzel farkı. Bunlar daha güzel yani. Şu an çok iyi gidik dur yani. Şu Şu şunlar hep Gelelim böyle gelelim. Şunlar daha güzel. Ondan sonra kapatacağız. Kameraman birazdan üstüne yuvarlanırsa hiç yaşamayız. Eyvallah. hava yavaş. Halil Bey, Yağdere köyündeyiz değil mi? Evet, Yağdere köyü. Evet. Şimdi doğuşlar başlamış bu arada. Evet doğuşlar başlamış. Nasıl gözüküyor doğuşlarımız bu arada? Yaprak gübresi. Ciddi bana doğuşt tetikleyemiyorundur. Bilginiz olsun haliyle. Daha hala da gidiyor yani şu sürgünde nasıl, hala. Nasıl sürgün gidiyor. kalın nasıl? Kalın iyi yani Gösterelim Göstürelim şöyle. be. İyi yani. Ay baş parmağımıza yakın şu. Evet. evet. İşte. Şöyle da da geldi. Daha hala da çalışıyor yani yaprakları yemişil yani. Yemişiliyor. Tamam. Yani Haziran'ın 5'inde altını diziz. Yani Bunlar evet, işte. da yine sarı bozuk ağaçlar diye. Şimdi hep bozuk mu? Hepsi bozuk mu? Ekonomiye döndük. Peki tabii. hemen şunu söyleyeyim. Bahçenin genel verimi geçen yıl arttı mı? Arttı tabii. Yani, bir tabii. Geçen yıl gene Ne kadar arttı? arttı? Ala bir bine bin geçti yani şu. İki, iki kat diyorsun. kat yani yani. 300 an. mü de eskiden kaçtı? 300 500. Daha önce hmm. bu bozuk şeylerden attı 300 falan oluyordu. 350 alıyordum. Hı, Hı Sonraki yıllar yine aşağığa 500 600 falan altı metre Fazla o kadarıyor. O kadar alıyordu. Şimdi, Şimdi sabah bir sabah 1 tonu geçtik 1 yani. tona aşağığa geçti. Biraz yani. daha toparlansa. Biraz da toparlarsa gidiyor diyorsunuz. Gidiyor yani aşağığa 1 tonu. Arkadaşlara yükken Evet çok attıkça, çok teşekkür ederim. Allah kolaylık versin sağ olun şimdiden e, işlerinize e, yani başarılar diyorum ben zor şartlarınız zor, i̇klim, evet, zor. Iklim, iklim bu arada nasıldı iklimler bir sıcak oluyor bir yavaş olduğu için yani iklimler uyumuyor yani zor, uyumadığı zor. için evet. zor yani bu bir arada. sıcak oluyor bir soğuk oluyor Evet. E, Atça'dan